Meryem'in yaşadığı kasaba koordinat düzlemine benzeyen ızgara bir plana sahip, ızgara şekline benzeyen bir planı var. Meryem bisikletle eksi 3'e 4 noktasındaki evinden eksi 3'e eksi 7 noktasındaki alışveriş merkezine gidiyor. Grafikteki her bir birim kasabadaki bir bloğa karşılık geliyor. Bu iki noktayı işaretleyiniz ve Meryem'in ile alışveriş merkezi arasındaki uzaklığı bulunuz. blok cinsinden bulacağız tabii. Bize Meryem'in evinin eksi 3'e 4 noktasında olduğu söyleniyor. Önce bu noktayı bir bulalım, işaretleyelim. Eksi 3, önce başlangıç noktasından 3 birim sola gideceğiz. 1, 2, 3, eksi 3'e ulaştık. Y koordinatı ise artı 4. Yani 4 birim yukarı gideceğiz. Negatif 3, pozitif 4. Bu bize yata eksende ne yaptığımızı, bu da dike eksendeki yerimizi gösteriyor. Burası da Meryem'in evinin olduğu yer. Şimdi de alışveriş merkezinin yerini işaretleyelim. Eksi 3'e eksi 7. Eksi 3 yata eksende, eksi 7 de dikey eksende. Alışveriş merkezinin yeri de bu noktada. Şimdi bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulacağız. İsterseniz hesaplayın, isterseniz sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 blok. Bunu düşünmenin bir diğer yolu ise şu. Bu iki noktanın x koordinatları aynı. Noktaların her ikisinin de x koordinatı eksi 3. Koordinatların farklılaştığı yer y koordinatı. Bu artı 4'te, bu eksi 7'de. Yani aslında 4 ile eksi 7'nin arasındaki uzaklığı bulmaya çalışıyoruz. Dört eksi eksi yedi dersek bu noktalar arasındaki uzaklığı buluruz. Dört eksi eksi yedi. Bu dört artı yedi ile aynı şeydir. Bu da on bir birimdir. Hemen başka bir örnek yapalım. Kazım kırmızı dikdörtgenle gösterilen alana bir poster asacak. Mavi çizginin tam ortasına bir çivi çakması gerekiyor. İkinci grafikte çiviyi çakacağı yeri işaretleyiniz. Kazım çiviyi mavi çizginin ortasına çakmak istiyor. Mavi çizgi 6 birim uzunlukta, merkezi tam burada. 3 birim sağ, 3 birim sola. Çiviyi tam buraya çakmak istiyor. x sıfıra, y ise 4'e eşit. Tam buradaki nokta. Cevabımızı kontrol edelim. Doğru. Bir örnek daha yapalım. A kasabası ve B kasabası istasyona eksi 1'e 3 noktasında bulunan bir trenle birbirine bağlıdır. Trenin izlediği yol mavi çizgiyle gösterilmiştir. Trenin rotasına göre hangi kasaba istasyona daha yakındır? A kasabası mı yoksa B kasabası mı? Bize trenin rotasına göre hangi kasabanın istasyona daha yakın olduğu soruluyor. Trenin rotasını burada izleyebiliyoruz. A kasabası burada, trenin rotası boyunca gidecek olursak... Bakalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim x yönünde. 1, 2, 3, 4, 5 birim de y yönünde gitmemiz gerekiyor. Yani A kasabasından istasyona ulaşmak için toplam 11 birim yol alıyoruz, değil mi? B kasabasından başlarsak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 birim x ekseninde ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim de dike eksende yol alıyoruz. Yani toplam 17 birim yol alıyoruz. Trenin rotasına göre A kasabası istasyona çok daha yakın. Bunu aynı zamanda koordinatları kullanarak da düşünebilirsiniz. A kasabası eksi 7'ye 8 noktasında, istasyon ise eksi 1'e 3 noktasında. Eksi 7'den eksi 1'e ulaşmak için 6 birim, 8'den 3'e ulaşmak için de 5 birim daha yani toplam 11 birim yol tutar. Saymadan koordinatları kullanarak bu şekilde de hesaplayabilirsiniz. A kasabası çok çok daha yakın.